Hani... dünyada ömrü uzatan iki diyet vardır. Biri Akdeniz diyeti, diğeri Okinawa diyeti ama aslında ikisi de aynıdır bunların. Çünkü Okinawa adasındaki diyeti araştırmışlar. Tamamıyla Akdeniz diyeti. Ve gerçekten bu iki diyet ömrü uzatıyor ki bunu 1954 yılında zaten Dünya Sağlık Örgütü de araştırmıştır, ortaya koymuştur. 79'da kondu, 92'de kondu, 93, 2003'te yine Akdeniz diyetini ...destekleyen çok fazla araştırma var. Bizim de uymamız gereken diyet bu. Ve gerçekten bu bölgelerde yaşayan insanların Sicilya, Sardunya Adası'nda olanların... ...Okinavada olanların, Girit'te olanların ömrü çok daha uzunmuş. Aynen Bunun güzel. neden <gülüyor> olduğu araştırılmış sonra bu iki diyet ortaya konmuş. Ama Akdeniz diyetinin özelliği sadece bol sebze, meyve değil. Zeytinyağı var, zeytin var, haftada çok iki şanslıyız. kere balık var, haftada bir kere tavuk, et... Ya haftada bir kere veya iki haftada bir ama bir de şöyle var ete ateş değmeyecek Heh. yani pişirme şekli pişirme de çok şekil. önemli. Onu da konuşalım hocam ama şu önce tavsiye edilen diyetler var sizin bize sunduğunuz. Evet. Onun üzerinden seyircilerimizi aydınlatalım. Tavsiye edilecek e, tek sağlık diyet Akdeniz diyetidir. Öbür... Evet. Adıyla olan okina havaliyeti de anlatmış. baklagiller, evet. zeytin ve zeytinyağı, haftada iki kere balık, haftada bir tavuk, o da bulursak organiği herhalde hocam. <gülüyor> haftada iki, <gülüyor> iki haftayı sağlıklı pişmiş kırmızı et. Peki, evet. şimdi siz bana hafta hafta diyorsunuz ya, aklıma benim gün ve öğün geliyor izninizle. Şimdi bir öğünde mi tavuğu yiyeceğiz? Yani mesela balığı, mesela öğlen balık, akşam balık yemeyecek miyiz? Aa, şöyle isterseniz yersiniz ama yani şöyle bir şey var. E, dengeli beslenmede e, bir kere balık koyduk mu yanına eşlik edecek işte diğer or övrü koyuyoruz. Yine aynı zamanda yeşillikleri koyuyoruz. Veya tavuk yiyorsunuz yanına pilav koyuyoruz yine salata koyuyoruz. Yani e, balığa eşlik edenleri de ayarlamak zorundayız. Balık proteindir, et proteindir, tavuk proteindir ama yanında yeterli miktarda karbonhidrat. Ve yağda olmak durumunda. Ve lifi de sağlamak zorundasınız. Ve bunu e, yaparken Bilmeni de... Bir kombin almalıyız. Kombine, tabii hmm. ben oturayım tümüyle balık yiyeyim olmuyor. olmuyor. Tümüyle tavuk yiyelim olmuyor. Mutlaka hmm. yanına karbonhidratı ve yağda eklemek zorundasınız proteinin yanına.